Evet, hoş geldiniz. Sedat hocamı şöyle alayım, bana bakıyor gibi olsun. Merhaba, merhaba. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Nasılsınız? Bizde iyisiz hocam, geçmiş olsun. Hala nasıl hastalığınız, ne durumda? İyiyim, teşekkür ederim. Daha iyiyim. Ee, bu ara kurtulamadık hastalıktan. Şu anda neyse ki daha iyiyim. Ee, yılı böyle en azından yılın son günleri, gününde e, iyi bir bitirip yeni yıla da iyi bir şekilde girmek istiyorum. Evet, evet hocam. Ge korona mı geçmiş olsun bu arada tekrardan? Yok değil, büyük ihtimalle değil. Ama tamam. e, tabii dikkatli olmakta fayda var. Dikkatli e, tedbirleri devam ettiriyoruz. Evet. evet, süper. Hocam şimdi bu senenin önemli bilim haberlerini konuşacağız. E, konuklarımızdan Umut Yıldız var. Umut abi eğer okeyse, şu an araba park ediyor. Tamam, bir dakika park etsin. Trafiğe <gülüyor> engel olmayalım. O okeyse e, onu alacağız şimdi birazdan. E, Umut Hoca haberler... seferi aslında, onu öncelikle evet. verebiliriz tabii. Yani... ona öncelik verelim, aynen. E, Ha. Okay misin hocam işaret yaparsam bize. Ha okay tamam yayına veriyorum o zaman. Doktor Umut Yıldız karşınızda. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, merhabalar. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Hocam, hocam nereden nereye var. yolculuk? Arkada bak Amerikan truck. <gülüyor> Amerika'da değilsiniz Aynen. ama galiba. Coca -Cola, Coca -Cola. Yok yok Amerika demeyek Coca-Cola şey truck <gülüyor> Coca-Cola Truck arkada. Evet tam böyle şey. Yolda Par yakaladık. Park et fark ettim şimdi. Evet. evet. E, aslında e, şey, siz hazır yani haberlerden başlayacaksınız da, ben Hı -hı. bu Ankara'daki e, şu anda kurulmak üzere başlanılan işte bilim ve sanat kampüsünden <gülüyor> falan bahsedeyim diye düşünüyorum ama. Hı -hı. Güzel bir, o da bu sene başlayan bir şey değil mi? yani Aslında bu, bu tabii, sene tabii. olan bir... Baş Hı -hı. Mü müsait mi bahsedeyim ondan yoksa haberlerim geçiriyor. hocam bahsedeyim tarzında. ben de siz çünkü oradan için, içinde bulunduğunuz için diye anlıyorum. Kısaca bir haber <gülüyor> veriyorum çünkü bizim ülkemizde önemli bir haber o da bilim için. Hızlıca konuşalım Aynen da. öyle. Ya Hı -hı. aynen öyle şöyle bir durum var. Ya malum e, biz burada hep beraber bilim iletişimi yapıyoruz. Ve bilim iletişimi yapıyoruz ama böyle gençlere anlatmaya çalışıyoruz her şeyi. E, tam da... <gülüyor> tam da dur. Ne oldu ya her şeyin her şeyin tır hadi kızım çıkar mısın kapıyı <gülüyor> Ay abi, e, kamyonun o kadar çok sesi var ki <gülüyor> kapı açık olduğu için Evet şimdi evet. E, madem biz bilim yapıyoruz bu kadar ve çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz ve bu çocukların ya yani sonuçta bir şeyleri de yani bizden YouTube'dan bir şeyler izliyorlar. Yani bizim gönder Hı -hı. gösterdiğimiz bu işte grafikler olsun, işte haberler olsun, bir tür şeyleri takip ediyorlar ama bir de bunlara dokunabilmek var. Bilime dokunabilmek Hı -hı. var. Şu anda Türkiye'de birçok yerde bilim merkezleri kuruldu biliyorsunuzdur. İşte Hı -hı. E, Ankara'da ta eskilerden bizim zamanımızdaki işte Feza Gürsek bilim merkezi vardı. Hı -hı. Ve e, şu anda Türkiye'nin çok farklı şehirlerinde de böyle bilim merkezleri var. Ve eee işte Bursa'sından, Guhem yani Bursa BTM'den, Guhem var, işte Konya Bilim Merkezi var, Gaziantep var. İşte yani saymakla bitmez gerçekten bayağı var. Şimdi saymadığım saymazlıklarımız... Ben mesela çocukken yani şeye gidiyordum, İTÜ'nün parçası olan İstanbul'da bir yere gidiyordum. Deneme Bilim Merkezi diye bir yere gidiyordum mesela. Orada deneyler vardı. Böyle kendi radyomuzu falan yapmıştık elektronikle mesela. Orası bile bir şey. Yani hani bizi direkt etkileyen. Bir, bir yerdi, bir arkadaşımla gidiyorduk her hafta, böyle kendi radyomuzu yapmıştık, bir sürü deney vardı orada böyle değişik, e, hands-on, böyle hani direkt e, dokunabildiğiniz dediğiniz gibi sizin, e, öyle yerler var. Fezal Gürsey mesela bilim merkezi, bu da şeydik, Ankara'daki eski. Heh, aynen, aynen hmm. bu. Bir, yani Fezal Gürsey bilim merkezi zaten bildiğim kadarıyla ilk herhalde ya, ilklerden bir tanesi olması gerekiyor. Büyük ihtimalle hocam, o... benim çocukluğumda vardı, ben hatırlıyorum, gitmiştim çocukken, çok net. Ben de wow. üniversite zamanlarımdan beri biliyorum orayı. Yani bayağı var olan bir şey. Şimdi Türkiye'de de çok fazla artık her şehirde kurulmaya başlandı. Hatta bir ara TÜBİTAK dedi ya TÜBİTAK böyle bir karar almıştı. Ya yani Türkiye'nin her işte hmm. o zaman kaç il vardı? 60'a 67 il mi vardı? 80 il mi vardı? Artık şu an kaç kaçta kaldık bilmiyorum. Yani her ilde bir tane bilim merkezi olacak diye bir kampanya başlatılmıştı. Hatta bayağı ya bayağı ciddi bütçelerle Konya Bilim Merkezi falan yapılmıştı. Eğer e, şu anda da ver, belki verebilirsiniz. Ondan hı hı. sonra işte yani nasıl diyeyim bir, bir gaza gelindi öyle birkaç şehre yapıldı ama sonradan kaldı yani her şehre yapılamadı. Neyse. Hı hı. yeni e, olanın şey nedir fark nedir hocam? Onların arasında. Yeni olanın farkı şu aslında var olan bir bir bölgeye. Şimdi Melik Gökçek vaktiyle Kuzey Yıldızı Parkı diye bir park yapıyor. Ve hı hı. çok da ciddi bir ciddi paralar harcanan parklardan bir tanesi ve hatta şu anda isterseniz siz de bir Google'dan Kuzey Yıldızı Parkı diye aratırsanız orada yani güzel bir şey göreceksiniz ya bayağı yeşilliği bilmem neyi falan her, her şey çok güzel olan bir park ama velake Melik Gökçek e, BD başkanlığını bittikten sonra ya yani oradan gittikten sonra bu park atıl hale geliyor ve hı hı. şey de değişince, işte artık Mansur Yavaş'a da geçince, park tamamen atıl oluyor ve gerçekten... Iş... Hocam bu Dinozor Park değil değil mi dediğiniz? Bu başka, bu başka bu, bir park. Havaalan Aynen, havaalanına giderken ya da havaalanından Biliyorum çıktıktan orayı. sonra Aha. böyle bir karşısında Tokyo binaları var, böyle renkli renkli akşam renk gelirseniz ne sonra işte. Ha, orası, öyle bir park orası. Orası yani her ne kadar gayet güzel yapılmış bir park ama atıl, kullanılmıyordu. Ve e, Mansur başta yani, yani kullanılmamasından öte ya artık musluklar falan çalınmaya başlanmış yani o derecede yani güvenlik falan olmuyor. Ondan sonra Mansur Yavaş diyor ki ya burası bir şey yapılmak zorunda bari güvenlik koyalım kaçtı 70 tane falan güvenlik koyuyor ondan sonra. Ve evet. e, korumak için bayağı bir e, çaba sarf ediyor ama hala ne yapılacağı belli değil. Ondan sonra ahbapla beraber işte Mansur Yavaş ve e, takip edenler varsa işte e, Infiniya e, mühendisi bizim işte Planes ve işte ben Infiniya'ya hocam e, mesaj da e, attım biliyor musunuz Twitter'da dedim bizde de, ben bilmiyordum sizle bağlantılı olduğunu bizde gelecek binde olarak hani maddi belki bir şey yapamayız ama her türlü desteği verme yazarız diye Hani burada size de söyleyeyim. Yani bu projeye Hı -hı. biz alfabilime de yazdım, cevap vermediler. Cevap atmadılar bize, evet. O konuda bir görüş alamadım. Yani. Olabilir çok fazla. Ya ben ben Hı -hı. ilk bir iki gün o hesabı takip ettim, ondan sonra takip etmedim ama çok fazla böyle mesajlar geldi. Zaten iş genelde bende. Yani özellikle danışmanlar konusunda genelde ben diğer hocaları teker teker buluyorum. Teker teker de. Yani yapacak çok şey var orada. Ha Ne yapacaklar yapacak şeyler var onlardan da bahsedelim. Şimdi şöyle bir şey burası işte dediğim gibi Haluk Levent bu projeyle gidince ya burayı madem atıl buraya bir ahbap bilim ve sanat kampüsü haline getirsek burada yani. Gençlere, çocuklara bilim anlatılsa, sanat anlatılsa böyle aktiviteler yapılır, hem on aktiviteler yapılır, nasıl olur diye e, söylemiş. Ve Mansur Yavaş da zaten daha birinci slaytta alın sizinle olsun, hemen burayı yapın. Yani bundan daha güzel bir fikir olamaz buraya falan diye böyle hemen veriyor. Ve burada şu anda yani benim e, bildiğim kadarıyla bir, bir 70'e yakın bir bina var. İrili ufaklı binalar var. Öyle sadece bir tane kocaman bir park değil orası. Yani içerisi evet yeşillikleri var, işte fıskiyeler, havuzlu bilmem nesi falan bir sürü şeyler var içerisinde. Ama şu anda henüz henüz ya boş olan ya da şu an örneğin kiracısı olan ama 2023'te kiraları yani leesleri yenilenmeyecek olan bazı binalar var. Bu binaların hepsi kampüse katılacak. 2023'ten sonra ve ilk başlangıçta şu anda gördüğünüz gibi burada da danışman hocalarımızın isimlerini görüyorsunuz. Yani biz gerçekten yani elimizden geldiği kadar birçok hocaya teker teker gidiyoruz. Ama daha çok iş var. Yani sadece yani sadece bir tane bina değil dediğim gibi ilk binamızda biz bilim merkezi düşündük. Bilim merkezinden kastımız da genel olarak bütün bilimleri alabileceğimiz bir bir yer. Orada eğer ki bir solucan bir bina var yani Kuzey Yıldızı Kampüsü diye e, yeniden girerseniz orada solucan şeklinde uzun bir bina var her şeyi var içerisinde sadece içerisinde bilim haline bilimsel hale getirmemiz gerekiyor e, o orayı örneğin bir ilk bilim merkezi yapılacak ondan sonra karşısında e, Melik Ökçek'in yaptığı bir kabul binası isminde bir sekizgen bina var e, şim, haritadan Google Map'ten de açabilirsiniz aslında. Belki oradan da daha iyi gözükebilir. Sekizgen bir bina var, devasa bir bina. Burası direkt şey olacak. E, burası direkt Kuzey Yıldızı Vadisi yazarsanız. Burası da örneğin e, uzay e, merkezi olacak. Örneğin, heh, bakın biraz zoomlay zoomlayıp böyle. Şu sekizgendim bu. Ha, orası örneğin uzay merkezi olacak hmm. olan bina. Hemen karşısında hmm. e, bu gölün karşı tarafında solucan şeklinde iki tane bina var. Görüyor musunuz? Yeşil. Hmm. Biraz Şuna, daha orayı zunlayabilirsin. Hmm. Havanın karşısında. Şuna. İşte orası örneği şu anda e, bilim merkezi olacak olan binalar. Şu an orada hmm. her, her türlü bilimden başlayacak. Yani uzaydan başlayacak. Ondan sonra... İşte atmosfer koşulları, atmosferin katmanları, Dünya'nın işte gelişimi, jeoloji, deprem vesaire hmm. vesaire. Oradan işte psikoloji var mı hocam? Oluşumuna. Oradan işte sıra gelecek. Daha daha dediğim gibi, şu an ya, fon toplanma aşamasında hepsine sıra gelecek. Zaten zaten psikolojide olacak. Hep size zaten dediğim gibi yani teker teker hocalara sormaya başladık. Yani şu an şu an bu şekilde gidiyor. Aslında niyetimiz bu ilk binayı işte bu senin 2023'ün ortasına falan yetiştirmek diye düşünüyoruz. Ama işte <gülüyor> biraz Ahbap'ın bulacağı yani hızlı bir şekilde fon bulmasına da bakıyor bu olaylar. işte bu fonda nasıl bulunacak işte özellikle bazı işte Türkiye'nin bilinen şirketlerine gidiliyor. Ve bunlardan da işte ya yani bak işte örneğin bu buraya işte ne bileyim şu an birkaç tane farklı senaryolar var. İşte örneğin bir milyon tane öğrenci getireceğiz diye bir şekilde bir plan var. İşte bir şirket diyecek ki ben yüz bin tane öğrenciyi getireyim. İşte her yüz bin tane öğrencinin maliyeti şudur. Ben size şunu, şu parayı şimdiden vereyim şeklinde. Bu şekilde biz bir e, bir şey planına başlıyoruz. Yani bir sponsorluk planına başlıyoruz. Bu şekilde e, fon, fonu bulmak istiyoruz. Yani 2023'te özellikle bu bilim merkezi büyük ihtimalle biter. Ondan sonra da uzay merkezine başlarız. Büyük ihtimal uzay merkezi de bir şekle şemaya gelir. İnanılmaz güzel bir fikrimiz var. O uzay merkezi içinde içerisinde her e, yani uzayla alakalı her şeyi koyacağımız bir e, şey olacak yani bir, bir yer olacak böyle gerçekten çocukların yani şöyle düşünelim Disney Land'la bilim merkezi tadında bir yer olacak. Yani çocuklar için hocam içeri, biraz daha da anladığın girdiğinde... kadarıyla çocuklara mı hitap edecek? Çocukları mı çekmeye çalışıyor? Herkese Zaten bir de şöyle bir olay var e, hepimizin yaşadığı şeyler biz çocukları gençleri böyle bilim bilim bilim diyor anlatıyoruz anlatıyoruz anlatıyoruz işte çocuk diyor ki işte fizikçi olacağım işte kimyacı olacağım matematikçi olacağım vesaire tam böyle üniversite sınavına giriyor ya bazen yüksek puan alıyor bazen istediği puan alamıyor vesaire sonra bir bakıyoruz tam tercih döneminde ya tam fiziği seçecek olan çocuk bir bakmışım farklı bir şeye dönüşmüş yani. Ailesi izin vermiyor, fizik seçmek istemiyor, kimya seçmek istemiyor, temel bilimler seçmek istemiyor. Onun için ailelerin de gitmesi gerekiyor buraya. Aileleri de orada yani o deneyimlere gösterecek ortamlar olacak. Ya yani bu şekilde bir şeyler düşünülüyor. Dediğim gibi burada 70'e yakın bina var ve her bir binayı farklı alanlarda da değerlendirme fikrimiz var. İşte ne bileyim enerjiyle alakalı bir fikir düşünürüz. İşte zaten orada hemen Burak zaten girecek. İşte psikoloji olacak, felsefe olacak, sanat olacak. Yani e, ne vardı işte orada psikoloji, felsefe, kendi ruhu şey. ve şey olacak. Her bina bir konsepti. Hı -hı. Özel mesela atıyorum şöyle bir Her şey düşündünüz mü hocam? Kurulabilir mi? Mesela ile ilgili olan bir binada bu alanda çalışmış ünlü bir bilim insanının adını vermek mi olacak? Yoksa orayı mesela bir enerji firması mı donatacak? O mu adını verecek? Onu düşündüm yani bir sponsor mu olacak? <Gülüyor> Vallahi vallahi ikisi de olabilir. Yani sonuçta bu işler biraz duygusal malum. Çok mali firması sonuçta. desek yani. Tabii canım ya yani bir enerji firması desek yani biz işte şu kadar ne bileyim fon vereceğiz, sponsorluk yapacağız ve evet, siz evet, evet, evet. Yani şunu yaptın. Örneğin güneş enerjisini anlatın, işte rüzgar enerjisini anlatın, ya da yeni enerjiler işte füzyon teknolojisi yeni çıktı bunu anlatım falan. Ya da bunları deneyimleyecek. Zaten amacımız deneyimlemesi. Bunların dizaynlarını büyük ihtimalle kendilerinde olmayabilir. Yani işte bizim buradaki işte Infinia'daki sanatçılar işte oradaki özellikle dizaynırlar dizayn edecekler. Bir çocuğa nasıl işte enerji anlatılır. Vesaire tarzda. Böyle bir hmm. şey olacak. Böyle bir yer olacak. Onun için 2023'de bir kentin gayet, evet. e, gayet böyle Ankara için güzel bir yer. Eğer gerçekten burası istediğimiz tarzda, istediğimiz gibi olursa düşünsenize yani Ahbap aynı şekilde Türkiye'nin farklı şehirlerine de benzer konsepti kurabilir. Zaten evet. amaç e, çocuklara bilimi sevdirme. Haluk'la ben de gerçekten inanılmaz heyecanlı bu konuda. Bayağı böyle yani. Gördüm gördüm ben takip ama. ediyorum. Çok seviyor ve bunu yapmak istiyor. Farkındayım yani durumu. Ve bir şey söyleyeyim. Ay, biz Cihedet'le hocam ESA'ya gittik bak Hollanda'da. ESA'nın Open Dock diyorlar işte açık şeyi vardı. 70 tane bina yoktu değil mi orada? Bu kadar büyük bir alan değildi. Ve daha küçük ya şeyler ya ESA'nın kendi binaları falan var da bu işte bize yani gez gezdirmek için olan bir tane büyük hangardı yani müze olan. Aynen Geri öyle. Evet, bir evet. şey yoktu yani hani. Ve bir şey değil evet, mi? Yani Uğur, bu yeneme merkezleri e, yani mesela bu e, Fazıl Gürs'e baktım 1993 yani aslında burada Çok Türkiye'de bununla ilgili bir know-how birikmiş bir şeyler var. İlk defa yapılmış bir şeydi yani şeyi yeniden keşfetmeye. Ee, yiyecek şeyler de değil aslında. Hani bunu çocuklara nasıl anlatırız? Pedagojik bunlar hazır. Ee, i̇şte İTÜ'nün ITÜ kurduğu şey, deneme bilim merkezi vesaire. Hani zaten var, de, yani. De, var. var yani. OTTÜ'de de çok iyi var. OTTÜ'de var. Toplum bilim merkezi var, bilim Toplum yüzeyimiz bilim var. Ee, evet. orada. Şey olsa hocam işte farklı farklı yerler böyle bir ortak bir framework'ı olsa Türkiye genelinde. Çünkü şey olur hani Ankara'daki diyelim ki OTTÜ'nünki iyi kalite öteki değil. Sallıyorum. Öyle olmasa eşit olsun yani. Mesela başka yer açacaksa da aynı şeyi kullansın. Ne derler aynı franchise diyeceğim ne olmayacak işte. O, o, o e, bakış açısını standartları aynı standartları ha, aynen o standartları Gohem'imiz var. hem çok iyi. Gohem'i başka yere açmak istediğimizde evet. aynı o şeyle yapılabilmesi. Biraz bu sistematikleştirme standartlaştırma ee, olayı. Evet standartlaştırma standart koymak. Sıkıntı olabilir. Yani bunu uzun vadede düşünürsek bir tabii ki yönetimsel Hı -hı. bir e, devamlılık gerektiren bir durum bu. Yani tabii. umarım o devamlılık i̇şte Onun sağlar. için diyorum Çünkü hocam. Beza, de Gürsel, de Gürsel, yani. Ben diyorum 93'te kurulmuş ama de aslında oraya çok yakın bir yer. Yani hemen Biraz ilerisinde, biraz daha merkeze yakın bir yerde Altın Park'ın içindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Orası da belediyeye bağlıydı yine ve o devamlılık sağlanamadığı için daha sonra orası biraz atıl kaldı. İşte Umarım, onu diyecektim. E... Mesela ben burayı ilk defa sizden duydum. Düşünün. Ben bilim iletişim yapıyorum ama Ankara'da bildiğim ot OTTÜ'nün yeri. Feza Gürse'yi bilmiyordum mesela. Hı -hı. Hani Hı -hı. özel araştırmam lazım Google'dan falan. Yani hiç kullanma gelmemiştim. De siz deyince duydum Hı -hı. biliyor musunuz? Hı -hı. İşte bu evet, yüzden şey de çok, çok önemli. şeyler değiştiğinde yani kurumlar değişmesin da yani. İşte standarda olsun. İşte da... yani Levent şey Haluk Levent Haluk bir Levent gün de bırakırsa de. ahbap değişmemesi lazım. Yani işte bu bilim farkının değişmemesi lazım yani. Standartta oturursa. Ya Levent, mesela bir örnek verir size. Buradaki... <gülüyor> ya ben bir örnek vereyim mesela. Buradaki... Tamam hocam. Tamam. Evet. Umut abi donuyor. Haluk Levent'in bu, buradaki fonksiyonu aslında hem e, kurucu kurulmasına vesile olması hem de dediğim gibi biraz da sponsorluk konusunda yardımcı olması sonuçta Hı -hı. içinin dizaynı içinin işte operasyon e, kesimi sonuçta daha çok yine. Ee, sonrasındaki, e, sonrasındaki insanları ilgilendirecek bir olay. Hı -hı. Örneğin Hı -hı. operasyon konusunda da zaten özellikle biliyorsunuz Halit'in çok büyük deneyimleri var işte evet, Guhem'den. Halit, Halit de yani aynı zamanda Hı -hı. danışmanlarımızdan bir tanesi. Yani Halit Hoca da aynı zamanda danışmanlarımızdan bir tanesi. Yani on, onun o yani Guhem'deki deneyimlerini falan kullanacağız. Artı dediğim gibi yani bu bir şey değil. Yani en iyi bilim merkezi biziz böyle yarışı da değil. Hep beraber evet. diğer bilim merkezleriyle beraber bir şey de yapılabilir. Yani etkinliklerde yapılır, bilmem ne yapılır. Yani bu dediğim gibi yani şu anda böyle bir şeye başlandı. Umarım yani... Onlar da yapabilmek zamanda. bence önemli bu arada yani. Aynısı olmak zorunda değil. Bir de şey geliyor aklıma mesela Haluk Nelski şey, bir tweet atsa Haydi ahbap bir tane aslan ol kıyafeti falan diye. Bulundur ha. Aklım o gibi haydi ahbap, bir tane reaktör. <gülüyor> Böyle da, Tam da bununla başlatacak zaten. Aynen öyle. Tam da çok tatlı olacak zaten. <gülüyor> yani onun heyecanı gayet güzel. Bize bir de heyecan veriyor. Yani aslında hepimizin istediği şey değil mi ya? Yani Türkiye'de çocuklar bilime tabii ki girsinler Hı. Ama çortak zaten. Bir devam etsin. Ama çortak devam etsinler. Yani giriyorlar, bir gaza getiriyoruz çocukları. Çok seviyorlar ama sonrasında devam edemiyorlar. Türkiye'nin şartları vesaire diyor. Ya bir dakika ya yani bilim çok güzel ya ve buradan gerçekten gelecekte iyi meslekler kazanabilirsiniz, gelecekte iyi meslekler yapabilirsiniz. Bunları anlatabilmek lazım çocuklara ve bunu bu güvenceyi verebilmek lazım. Sadece çocuklara da değil ailelere de verebilmek lazım. Onun için yani şu anki operasyonel düşüncelerin içerisinde şey de var yani böyle aileleri de alalım ailelere de ödevler verelim. Mentorluk Bak, falan. Geziyorsun Hı -hı. ama yani. Çocuğu kenarda bırakıp sen öyle kafede otur değil yani. Değil. Sen de aynı şekilde gel, sen de aynı şekilde gez. Ve burada da çok ciddi derecede bilim iletişimcisine ihtiyaç olacak. Ve zaten biliyorsunuz yani artık dünyada bilim ile alakalı undergrad programları başladı ya. Yani masterlar bile var hocam undergrad bir ve masterları yani. var tabii. Ya master zaten var undergradlar bile başlayacak başladı ya da başlayacak neredeyse yani birçok ülk ülkede Amerika'da var bunlardan ve yani neden çünkü ihtiyaç artık bir meslek yani böyle bir mesleğe tabii ihtiyaç tabii meslek oldu artık istihdam yani. durumdan bahsedince yetkililere şaşırdı biliyor musun Hollanda'da sanırım böyle bir oluşum yok gelip onlarla röportaj yapan orayı çeken bir çekim falan da yapmıştık normalde ee, çok sevindiler mesela. Aa dediler bir bilimi. Yani Hı -hı. çok değer veriyorlar hocam. Bunu, buna hem fikiriz. Bir de bunu sahaya döküyorsunuz. Hocam şimdi şuna geçeceğim. Konuya bağlayayım ben şimdi yavaştan. Şimdi biz dört tane haber belirledik yani. Bu yılın biz şimdi Sedat Hoca, Ottümerkez Zaptan ve işte Ezer şu anda onun sunucusu diyelim. Her hafta bizim bilim haberlerini yorumluyoruz. Makaleleri tarıyoruz. Bu hafta neler olmuş diye. Her hafta 3-4 haberi sunuyoruz hocam. Bu işte 4 haberden her Cuma yapıyoruz biz bunu. Sizin yayınlar Cumartesi. Biz bunu Cuma rutinleştirdik. 22'de ya da 23'de oluyor. Bilim de bu hafta serinin adı. Gelecek postasıydı eskiden. Bu bütün yıldan 4 haberi seçtik. Yani biz dedik ki, yani izleyeceğimiz seçti daha doğrusu. Siz bunlarda hem fikir misiniz yoksa sizde göre daha farklı yılın olayı nedir? Bir yorum alalım sizden bunlarla ilgili. Sonra haberlerin zaten sığa üstünden geçeceğiz. Yine buradasınız, yorumunuzu istiyoruz. Tamam. O zaman hazır e, Cuma yapıyoruz, Cumartesi de Tekçayruzay yapıyoruz der demişken e, küçük de bir, ben de Tekçayruzaydan da bahsedeyim. Tabi. Malum şu son e, bir Türkiye'ye çok fazla git gitmeye e, gittiğimden dolayı yani böyle biraz ara vermek durumunda kaldım Tekçayruzaya. Açıkçası Tekçayruzay birazcık da e, sizin de programın başında da böyle uzun canlı yayınlar artık izlenmiyor dediniz. Kalbim ben bir kenarından böyle. Ben tahmettim vur, orada indini de bir... biliyordun evet. ha bu olayı yani ne demek. <Gülüyor> Durumu bilen sensin yani. Biliyorum canım. Bili, bili. Tabii canım biliyorum yani. Evet yani Tekçer Ruzay'ın izlenmeleri de baya azaldı. Hazır e, burada da söyleyelim yani. Tekçer Ruzay'ı yani benim elimden çok daha farklı bir şey gelmiyor şu anda. Elimden gelen işte bir talk show'du zaten yani en başından beri hep talk show şeklinde ya da önce kendim anlatayım işte Damla'yla beraber kendim anlatayım diye düşünüyorduk. Sonra işte konu, konularımız bitince kafada konular bitince artık talk show'u dönüştürdük. Talk show yapmaya başladık. Şu anda elimden geldiği kadar ben bunu devam etmek istiyorum yani ilk defa duyan arkadaşlarımız varsa şu anda burada ve izlemek isteyenler varsa cumartesileri her cumartesi saat yani Türkiye saati saat 9'da bu cumartesi yapmayacağız ama yani elimden geldiği kadar bu programa mesela devam Mesela nasıl oluyor biliyor musun abi? Ben geçen gördüğüm yayını Kuantum'la ilgili de hocayı da takip ediyorum bildiğim biri. Ya çok güzel dedim. Titliyorum 3 saat. Diyorum ki ben bunu sonra izleyeyim. Atıyorum sonraya Genelde dinliyorum mesela. İşte bunu ben yapıyorsam hatta kendi kanalımda bile yapıyorsam bunu de An Anladın demek istedim? Artık insanlar bu noktaya geldi ve YouTube'da TikTok'tan dolayı maalesef her şey 60 saniye kaydırdı. Üzüldüğüm nokta sen bu kadar emek harcıyorsun, biz bu kadar harcıyoruz. Attığımız taş, ürküttüğümüz kucu değmiyor yani. Hep YouTube'un algoritmasından ama, dolayı. Ama çok da güzel bir şey var. YouTube'da çok güzel bir şey var. 2x. <gülüyor> Evet. evet <gülüyor> Başka evet. bir şey söyleyeyim. Şöyle yani, bir fark var orada. Oradaki 3 saat 2x 45 dakika diyorum ben. Her zaman öyle <gülüyor> yapıyorum ben şu anda. Yani, <gülüyor> hocam şöyle bir şey var orada da. Mesela ben düşünüyorum o kadar uzun programları izliyorum. 3 saat değil 2 saate kadardı ben izliyorum. Ama hani hepsi bilim değil. Ne bileyim şey, edebiyat sohbeti oluyor, bir şey oluyor, yüzüklerin efendisi oluyor falan. Hakikaten dinliyorum ama şey yapmıyorum. Full ona odak dinlemiyorum. Bir şey yaparken mesela arkada dinliyorum ya da yolda dinliyorum. Evet, evet, evet. Bu bence mümkün ama e, şeyler e, şunu kaçırıyor aslında buradaki tartışmadaki kişiler ya da izleyiciler. E, bir şeyi daha kısa yapmak çok daha zor bir şey. Yani mesela ha, bu iki doğru. saat sohbetse evet. abi evet, evet. iki saat sohbet harcıyorsun. Evet, evet. Hazırlığıyla birlikte Sizin... iki buçuk hadi. Ama onun Kesin. yerine oradaki içeriği 10 dakika video yapmaya çalışsanız 2,5 saatten fazla en az 5-6 saat harcamanız lazım. Bizim bizim hale bir de videosu, videosu hafta... bizim 4-5 günümüzü alıyor diyebilir. Evet. Ekipçe. Evet. Yani less is more der ya İngiliz, İngilizler. Hakikaten öyle. hani Az olması için çok daha fazla emek gerekiyor. Böyle bir fark dört haber 4 yani? haber e, yarım saat içinde hızlı bir şekilde yorumluyoruz. Ama yani 20-25 dakikada yorumluyoruz. Ama onu hazırlaması çok çok daha Tabii. fazla sürüyor. Normalde Seyat'ın yani yeni da bir saat yani. sürüyordu. Düşün yani. Kısaltınca daha da Kısalt... zor oluyor. Çünkü... Daha da zor oldu tabii. Çünkü yani... çok hızlı konuşmak gerekiyor. Çok takip edilebilir olması lazım. Gereksiz çok fazla olaya girmemek gerekiyor. Hmm. Ama, yani ama önemli parçaları, e, parçaları işte, seçmek gerekiyor. Gibi. Ama izlenirlik Kısay... arttığını da gördük ama. Yani o da çok hmm. net. Yani daha kısa ve daha öz yapınca daha fazla kişi izliyor. Daha fazla kişiye ulaşıyor. Sayı olarak da öyle. Evet. Ee, süre, toplam süre olarak bile öyle. Bence daha şey fazla olacak. bölümü Oraya izleniyordum daha, daha yüksek kısmı izleniyor Evet bu abi sen bir şey diyordun? ya kısa olun ha kısa olunca şöyle bir şey var Evet yani kısa olunca izlenmeler artıyor artı YouTube da bunu istiyor halk da bunu istiyor iyi anlıyoruz ama yani bir şey için ya bir kitabı okumak gerçekten iki gün üç gün beş gün sürebiliyor 10 gün sürebiliyor yani o 10 gün sürdüğünde siz o emeği verdiğinizde o kitabı okumaya ya da işte ne üç gün, 5 gün, 10 gün verdiğinizde o kitabı, kitabı okumak için hem haz alıyorsunuz hem de gerçekten öğrenmek için kendinizde daha bir daha bir yani motive olmuş oluyorsunuz. Ya ben bu kitabı anlamam gerekiyor diyorsunuz. Ya bilmiyorum yani insanlar evet yani yapacak bir şey yok insanlar bunu istiyor ve YouTube'da madem en, en, en çok reklamı böyle alıyoruz diyor böyle yapıyor. Ama e, bilmiyorum yani şu an itibariyle ben yine uzun programları tercih etmeye devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. İnsanlar biraz daha vakit harcamak istiyorlarsa bir konuyu öğrenmek için oradan devam edebilirler. Bilimsel bir, bir konuyla 10 dakikada konuşunca çok yüzeysel kalıyor yani. Çok yani de, aynen dediğiniz gibi çok zor ya gerçekten tebrik hı ediyorum hı. ya o kısa videoların hazırlanması inanılmaz gün alıyor birkaç gün alıyor öyle gerçekten 10 dakika göz, gözüküyor ama insanlar böyle şey gibi çerezle tüketiyorlar ama o kadar öyle bir çerez değil ya 10 dakika değil abi değil, evet, evet. Öyle değil bu arada e, şöyle bir hemen keseyim bir tane lise öğrencisi arkadaşımız Batuhan demiş ki ben nasıl gelecek birinde gönüllüsü olabilirim hemen bak senin bir üstündeki yorumda yazıyor. birlikte. nokta gelecek. nokta.net'e geliyorsun. Ama ise öğrencisiysen 18 yaş altını yaş alamıyoruz. Üstü, evet. 18 yaş üstü olman lazım. Sen yine yaşına. başvur 18 yaş olunca gelebilirsin. Bu arada Anıl Murat Keskin destek olmuş bize. Teşekkür ederiz. Çocuklarla Teşekkür çalışıyorum. Teşekkür Siz ben o başkası asla yeterli değiliz. Eğitim sistemini sıfırlanıp baştan kurması gerekir. Bu olsa bile bilim eğitimi yani aslında dönümüm. 20 yıl gerekli var olun demişim. Teşekkür ederiz Bak çok ederiz, güzel Umut bir şey söyleyeceğim. Umut Hocam bizim yaptığımız şeyi ben şeye düşünüyorum. Artık biz üniversiteleri ve hocaları dışarıya çıkardık. O odalarından. O, ya mesela bak bugün evet. Anadolu e, Üniversitesi bütün içeriğini açtı. Ya MIT bunu zaten yaptı. Kesinlikle. Bak bugün Aldo Üniversitesi yaptı. Artık, Ankara Üniversitesi de yıllardır mesela açık yani. Yıllardır. Mesela. ODTÜ yaptı. ODTÜ'nkileri hmm. de ben takip ederim. de şey yapıyordu. Artık... Yani üniversite biraz açık öğretime geçmiş durumda. Biz bunun bir parçasıyız artık. Yani bizim mesela ekipte her alandan insan var ya. Mesela bu bilim haberlerini hazırlarken ben de öğreniyordum mesela takip ediyorum. Her alandan insandan besleniyorsun. Bence müthiş bir şey hocam. Ee, o yüzden sıfırdan eğitim sistemini kurmaya gerek yok. Zaten eğitim sistemi buraya evrilecek. Göreceksiniz. Yani bakın artık görüyorsunuz uzaktan eğitim oldu, hibrit eğitim oldu. Yani çağ bunu gerektiriyor ve oraya geçecek yani. Biz de bunun bir öncüsüyüz belki de. Burak Celal Şengör bizle ilgili ya, ne değil. demişti? Hatırlasana. Siz bir üniversite gibisiniz demişti bak. O benim çok Ama, hoşuma evet, gider. Doğru, Gelecek bilimde ile ilgili. Siz kendi doğru. başınıza bir üniversite gibisiniz demişti yani. Ay şeyde diyeyim Celal Şengör nerede? Gelecek mi diyorlar. Kendisi Hı -hı. şu an hocam Miami'de. Unutacağım diye. <gülüyor> Sanırım orada bir yanardağ patlıyor şu anda. Demiş ki ben bunu bir daha ne zaman göreceğim? Asım Şengör'le konuştum oğlu. <gülüyor> ...hak verdik diyor, oraya gitti diyor. Şu an kendisi <gülüyor> Amerika'da. Aynen. Çok iyi. Asım Şengör ya gelecek ben yakında bir de değil bir daha? Aynen. Ocak'ta. Bayron Hocam, buyurun. Ben bir de şunu söyleyeyim bu arada. Yani e, bu bilim iletişimi yaptığımız şeyler... ...yani böyle sanki boşluğa atıyormuşuz gibi... ...düküyor olabilir ilk etapta. Kesinlikle değil. Ben e, Benim NASA'da 10. senem. Ve ben belki doktora'dan beri yapıyorum. Ne zamandır, yani NASA'dan beri tanışıyoruz herhalde Burak'la, Cevlet'ten ama yani. Tabii, tabii. E, ondan öncesinde de ben işte Lydan'dayken de yani düşünseniz en az 13-15 senedir yani en azından öğrencilerle bu şekilde iletişimdeyim. Ve e, bu çocukların çoğunun, o zamanki çocuk olan, o zaman ortaokulu öğrencisi olan, lise öğrencisi olan çoğu gencin, o zamanki çocukların. Yani bugün üniversiteyi bitirdiklerini görüyoruz ve... Ve o gün sanki boşluğa attığımız o bilim boş, bilimi boşluğa atıyormuşuz gibi hissettiğimiz şeyler bugün inanılmaz geri dönüşünün olduğunu fark ediyoruz. Yani bilim iletişimcisi o bilim gönüllüsü olduğunuzda yarın sizin yaptığınız bir etkinlik bir çeviri ne bileyim bir yazı bir video bunların hepsi bir bakmışsınız 5 sene sonra 10 sene sonra ya işte ben şunu izlemiştim ondan dolayı ne bileyim şu mesleğe geçtim şu mesleğe karar verdim diyecek gençlerle dolu. Bu ıı, inanılmaz duygulandırıyor beni şu anda. Çünkü dediğim gibi yani 10 senedir ben NASA'dayım. 10 senedir bu işi yapıyoruz ve bu, bunlara çok rastlamaya başladım şu anda. Yani e, onun için gönüllü olmaktan çekinmeyin. Yani lütfen gönüllü de olun. Ve bu bir yani şey mi Umut abi? Yapalım. Bildiğim kadarıyla CEDET bilim iletişim dersleri de verdi üniversitede. Hı hı. Ve ikimizin de kafasında ciddi alanda akademik olarak bu alanda ilerleme fikri oluştu. Bak ben şimdi bir kitap aldım bunu sana da göstereyim. Bilim iletişimi diye Dört tane yabancı editörün yazdığı bir kitap. Şöyle. Teori araştırma uygulama. Ben bu şurayı görünce şaşırdım ya. Yani bu kadar ciddi şeyler. o. Evet abi arkasını okuduğumda da anladım. Hı -hı. Biz bunu ciddi ciddi senin de dediğin gibi andı, yani lisans ve yüksek lisans düzeyinde bölümleri zaten açılmaya başlandı. Biz düşündük yani. Cide sen dersler de verdi değil mi? Hatta Evet. Bilim ben iletişim onu dersleri. bu seneki bu seneyi de değerlendiriyoruz da söyleyeyim hemen hızlıca. Ee, Erasmus Üniversitesi'nin Tıp Fakültesine bağlı bir yeni bir e, dal açıldı. minor diyorlar işte dal yandal açıldı. Yandalın adı şu from science to society. Yani bilimden evet, işte, evet, topluma evet. diye. E, bunun evet. açılmasının sebep olan şey de Avrupa Birliği'nin e, Responsible Research and Innovation denen bir kavramı var. RRI denen bir kavramı var. Bu aynı zamanda şeyle de örtüşüyormuş. E, Birleşmiş Milletler'in bu hedefleri var ya 17 tane 2020 evet, evet. 50 hedefi. Onlarla da örtüşüyor. Neyse yani şey diyor kısaca bu yani sorumlu bir şekilde e, inovasyon ve bilim yapın, araştırma yapın. Onun içinde de şu var. Bu yaptığınız şeyin halka ulaşması lazım. Halktan soru almanız lazım. Yani ben bunu merak ediyorum değil de onların ihtiyacı olan şeyleri de almanız lazım. E, bilim iletişim burada devreye giriyor. Bir de bulduğunuz şeyin de e, sonuçlarını... Ee, diğer paydaşlarla beraber, mesela endüstri olabilir, bir şey olabilir, onlarla birlikte halka geri döndürmeniz lazım diye bir şey. Ve diyorlar ki aslında bize göre, Avrupa Birliği'ne göre diyor, başarılı araştırmacı tanım, başarılı bilim insanı tanımının içinde sadece işte iyi dergide makale basmak değil, buna ek olarak da bilim iletişimi yapmak olmak zorunda. Onun dışında bir saymıyor. Yani çok iyi bir araştırmasın Nature'da, Lancet'te yayınlıyor bir kıymeti yok artık onun için. Fon bile alamıyorsunuz. Yani şey bile araştırma fonu bile artık alamıyorsunuz. Evet çok böyle. güzel bir örnek vereceğim hocam. Hı -hı. Etrafınıza bakın. Bizim gibi eğitim insanlar böyle pandemiden sonra artık şey moduna girdi. Ya bundan sonra ben aşılara bile güvenmiyorum ya. Niye biliyor musun? Beni takip ettiğim çok bazı hocalar var. Halkı sürekli salak, aptal olarak nitelendiriyor. Twitter'dan sürekli birliğiyle kavga ediyor ve sürekli bu hocalar yüzünden isim vermiyorum bilerekten. Hı -hı. Çünkü bildiğim hocalar kötü niyet olmadığını bildiğim hocalar istedik. Bilim ama öyle yanlışsını diyor ki demek ki bilim evet. insanı böyle biri diyor yani Evet, herhalde iletişimi evet. çok kötü iletişim çok <gülüyor> kötü halkla ve halk onlar yüzünden e, bunlar bilderin adamı bunlar şuradan fon oluyor bunlar bak bunlar bizi sevmiyor işte yani burada aslında biz arayı biraz düzeltmeye çalışıyoruz <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> sakin olun ee, böyle bir şey yok bunlar tamamen uydurma işte düz dünyadan tut ne bileyim spreyleme olayları hani burada bizim <gülüyor> rolümüz çok önemli yani. Ya yani bu kadar bak astronomi, bak şey <gülüyor> örnek vereceğim. Çok e, bağlayacağım birazdan konuyu. Bugün e, kozmik anafor paylaştı. Bize paylaşacağız. Evet. Bir tane belediye. Hangisiydi hocam? Adana mı? <gülüyor> Adana Adana. Adana. Adana evet, Belediyesi'nde evet. bir kongre düzenleniyor diye sanırım. Değil mi hocam? Hı -hı. Düz Dünya Kongresi ve belediyede fuar, düzenleniyor bu. Fuar var. Fuar, fuar, fuar mı? Fuar düzenlenmiş. Fuarda sergi açmış, açacaklarmış işte. Ya işte ne diyeceksin? <gülüyor> yani düşünebiliyor musun? Bir belediyede düz dünya saygısı hmm. açılıyor. Şimdi özgürlüğün de bir yerde sınırlanması gerektir düşünüyorum. Sonuçta bilgisiz insanlar bunlara inanacak <gülüyor> yani. <gülüyor> aynen aynen bırak, çok öyle değil. öyle öyle de bir şöyle diyelim Başlarım aslında özgürlüklerinin bir, rahatsız bir rahatsız yok da bunun. <gülüyor> Şöyle Böyle yedim. deyince de paranoyak oluyorlar çünkü. Acaba gizleniyor mu bir şeyler diye tamam evet. sınırlamayalım. Özgürlük demeyelim. Ya şey olabilir ama sadece oraya yok. kiralamış da olabilirler. Yani parasını verip kiralamışlardır büyük ihtimalle. O şey kontrol ki, eden birileri yok yani. onu anlıyoruz Biledir işte. Yani. Çok da, belediyeyle evet, çok hocam. alakası olan bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Ama ne asıldığını kontrol eden biri yok onu anlıyorsunuz. yani, yani i̇şte, hani para, ki, Şunu anlat yani. şöyle bir şey örnek vereceğim size. Şöyle bir örnek vereceğim size. Evde bomba yapıp kendinizi nasıl öldürebilirsiniz gibi bir bilgiyi paylaşmak. Özgürlük müdür sorusu akla geliyor. Diyeceksin ki, ee, şimdi düz dünya o mu? E kardeşim adam roket bağladı sırtına da düz dünyayı kanıtlayacağım diye ölmedi mi? En çok şey yapan <gülüyor> adam. Yani cahillik tehlikeli bir şeydir arkadaşlar. Ya yani bunu unutmayalım. O yüzden bu arada C. C. verdiği örnek değil, Burak. yani örnek değil, değil bir yanlış anlaşılması. Yani. Yani Cehennem dediğin bir olayı. YouTube'da kontrolcü olan arkadaşım var. Biliyorsun. E, arkadaşımı veremiyorum. Öyle bir video yükleniyor. Videomuz gerçekten e, terör eylemleri için olduğu anlaşılıyor ve olay istihbaratı gidiyor falan adamı yakalıyorlar. Ya yani Böyle videolar yükleniyor bu arada zaten. Siz görmüyorsunuz. Content analiz diye bölümler var. Genelde Polonya'dan yapılıyor bu işler. YouTube'a sadece bizim gibi hı. videolar yüklenmiyor. Hakikaten evet. bunlar yükleniyor ve onlar bir şeyden geçiyor değerlendirmeden. O tarz videolar yükleniyor. Bazıları serbest bırakılıyor bildiğim kadarıyla ama bazılarında hı hı. Takibi yapılıyor vesaire. Yani ona da o zaman çıkıyor. işte düz dünyayı niye yayınlamadın? işte yani, burada yan, bilim iletişimine kadar şey önemli yani. oldu. Burada Heh, yani hatta bir, şey bir daha vereceğim. Konu, burada çok daha evet. önemli hale geliyor. Bir tane hint asıllı bir doktor var. Umut abi sen bilirsin. Sürekli aşı karşıtlığı yapıyordu Amerika'da. Çok meşhur. Boş safsata yapıyordu. Arkadaş bu videoyu attı bana. Kanka bak şimdi ne olacak dedi. Dedim bu çocuk bu mı izliyor şaşırdım. Bir anda dedi ki ona kadar say hop video uçtu. Bu videoyu sildiler. Yani son zamanlarda özellikle sildi, Covid zamanı yani, ha direkt. işte şimdi e, işte sosyal medyadaki en büyük taşma daşıyor. Mesela işte Twitter satın da Elon mask tarafından falan filan. Yani herkes şunu yapmaya çalışıyor ama daha yapan yok. <gülüyor> Bir bilginin kaynağı ne kadar doğrudur, bunu nasıl kontrol edebiliriz, yazanı nasıl teyit edebiliriz. Bak C'de sen de benim ta düşündüğümüz o soruya platformunun yapılamayışı. Daha bunu yapan hiçbir kaynak yok yani. Bir şeyin <gülüyor> teyidi yani daha bu hiçbir şekilde yapılamadı. Merakla bekliyorum nasıl yapılacak? Ya bilim camiasının de ya. ya. yani yapılmadı bilim, değil. Bilim, bilim camiasının çalışma var. prensibi bu ama. Yani bilim bilim ne yapıyor? Referanslar veriyor. Başka makallere refere ediyor. Bu şekilde ha. bir birikim oluyor. Yani e, bu şekilde bilgi büyüyor ve çoğalıyor. Biri diğerini referans göstererek büyüyor. O şekilde oluyor. Yani bilim o yüzden bilim. Diğer e, bakış açılarından farklı bir bakış açısı. Kendini hep sorgulayıp doğrulatıp kendini çekedip devam eden bir ee, olgular bütünü. Yani o yüzden diğer bakış açılarından farklı diyoruz. Mesela hmm. burada ÇetGPT'ye sorsaydık. Mesela çok merak ediyorum. Bence yılın olayı bu bu arada. Girelim artık olaylara. Gpt... Başka bir haberle başlayacağız Burak. Ha, başlayacağımız farkı gerçi. Neyse. Chat Ulu Töce'ye bir son sözü verelim. Hocamızı yol, yolcu edeceğiz galiba. Heh, hocam Aynen. buyurun. Ben de tam şunu diyecektim, şunu diyecektim. Baş troll gitti Twitter'ı satın aldı, <gülüyor> ne olacak bu şiddet onu da bilmiyorum. Hocam özgürlük i̇şte. gelecek yani, öyle demeyin. Her türlü transikülü gelecek daha. Her türlü, türlü, da. türlü, türlü gerçekten... yalan bilgi dağıtmakta özgür olacağız, daha ne olsun. Evet. Abi gerçekten böyle politikacılar gibi özgürlük gelecek freedom twitter'a freedom özgürlük bilmem ne falan diye geldi adam. Sürekli böyle twitter'a attı. İşte Twitter'daki lordlar, köylüler sistemini yıkacağız bilmem ne falan ve abi mavi tık bir tane mavi tık vardı önceden. Şimdi oldu kaç tane tık gri'si var, sarısı var, kare tıkı var bilmem ne. Abi yani bazen şeye dokun hani doğanın bir şeyi vardır ya böyle bir Doğa vardır ya böyle doğanın böyle bir gelen kuralı vardır ya yani işliyordur. Sen gidip bir, yani bir şeyi öldürüyorsun ondan sonra yani ne bir fareleri öldürüyorsun ondan sonra yılanlar tam tersi bildim, bir şey oluyor diye evet, aynı onun gibi bir şey olmaya başladı şu anda Twitter'da. Valla evet. bu işin sonu e, ne olacak bilmiyorum. Evet haberlere geçelim. Ben de yavaş yavaş e, evet. şey şimdi NASA'nın aya Ay dönüş projesi olan Artemis e, bundan bahsedeceğiz hocam. Hem siz varsınız hem Uçuştan Doğukan geliyor. Hani sizin konularınız o yüzden e, onu başta konuşalım. Biz bu arada şey yapmışız hemen onu bir vereceğim ekrana ben. Doğukan e, arkada mı linki tekrar atayım mı? Gelecek gelecek geldi arkada vereceğim tamam. şimdi. Tamam. Şunu söyleyeceğim ilk başta. 2022 yılın en önemli bilimsel gelişmesi sizce hangisi diye izleyicilerimize sorduk takipçilerimize Twitter'dan. 881 oy gelmiş. %55'te James Webb Uzay Teleskobu bak bilim iletişiminin yine en önemli şeyi çünkü en çok yayın buna yapıldı tüm yani televizyonlarda Umut Hoca çıktı kaç kere biraz da oradan yani bu bilinirlik diyoruz biz buna şey diyoruz availability juristik diyoruz yani akla ilk gelen şeyim daha yaygın olması yanlılığı gibi bir şey bu bu olmuş ama biz şimdi Artemis'i konuşacağız ee, hemen ondan başlayalım ee, Umut hocam ile ilgili neler söyleyeceksiniz hemen sizi alalım sonra da o, o alacağım. Tamam. Doğukanlar zaten çok daha güzel detaylarını anlatır. Ee, Hı -hı. onlara aşırı derecede güveniyorum bu konuda. Çünkü Hı -hı. bütün programları yaptılar. Hatta evet özellikle ya. o kadar ümitvari bir şekilde ya ben bu sefer fırlatılmaz. Beni uyandırmayın falan dediğim bir süre <gülüyor> zamanlarda bile gittiler program yaptılar. Yani yani Doğukanlara her her halükarda yani en başından beri tebrik ediyorum. Zaten onlar anlatırlar. Benim buradaki görüşüm şu. Yani Hı. Artemis programı daha önceden de yani başka yerlerde de söylediğim üzere yani Biden en azından şey projeyi iptal etme ihtimali çok yüksekti. Ya bu benim projem değil kardeşim işte Trump onu başlattı ben niye buna devam ettireyim diyebilirdi demedi. O bakımdan güzel bir şey oldu. Yani en azından 2025 yılında insanları yeniden ayda göreceğimizi şu an itibariyle planlar bu şekilde devam ediyor diyebiliriz. Ne oldu ikinde ilk ilk bu bir testti zaten. Test başarıyla gerçekleştirildi. İkincisi 2024 Mayıs'tan sonra olacak. Onda insanlar gidecek ama işte aya ya yani aya gidiş gidip gelecekler. Bizim ta Bakteri Apollo 8'de yaptığımız gibi. Apollo 8'in logosunu hatırlayanlar olursa logosunu hatırlamak da çok basit bir şey aslında 8'in yandan sonsuz gibi yapılmış hali yani dünyadan <gülüyor> çıkıyorsun, aya gidiyorsun, ay inmeden geri gelip yeniden dünyaya geliyorsun şeklinde bir logoydu yani çok basit bir logo ama bayağı tam böyle her şeyi anlatan bir logoydu Artemis de böyle bir şey olacak ve o da başarılı olduktan sonra artık 2025'te yani ilk yeniden insanları ayda göreceğiz bilmiyorum yani Umarım bir şeyler daha değişmez Büyük ihtimalle bundan sonra cumhuriyetçiler gelme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Amerika'da hı hı. <gülüyor> enflasyon bilmem ne falan dermişim şimdi. Yok Amerika'daki, Amerika'daki durumlar da biraz, biraz eskisi gibi değil. Onun için cumhuriyetçiler gelir ama cumhuriyetçiler gelirse bu tür projeler devam eder. Yani biz onu görüyoruz. Genelde cumhuriyetçiler böyle büyük projelere çok daha destek veriyorlar. Hı hı. Onun için böyle bir şey var. Ama Hocam nasıl, siz nasıl NASA'da çalışan gerçek. birisiniz, JPL'de çalışan birisiniz değil mi? Yani evet. ona o bakış açısıyla baktığınızda Artemis ile ilgili böyle bize içerden verebileceğiniz, şeyi olmayan, yasak olmayan ne gibi olabilir? Çünkü detayını konuşacağız zaten uçağıyla de hani oradan biri evet. NASA'dan birinden neler alabiliriz? Onu ben şimdi şey yapmayı merak ediyorum. Artemis direkt bize bir etkisi olan bir proje değil. Biz JPL hmm. olarak daha uzaklara gittiğimiz için işte Mars olsun, şu anda Europa hmm. ile çok uğraşıyoruz. Psyke projesi hmm. bizde örneğin. ...Europa Hı -hı. Lander ve Europa Clipper'ler bizde. Yani daha uzaklara... ...Europa'ya iniş için... yapacak değil mi şeyin... ...uydusuna? E... Hı -hı. Hocam şu anda e, NASA ile ilgili genel bir soru sormak <gülüyor> istiyorum ben. SpaceX'e ilişkisi nasıl? Ne kadar hizmet alıyor? Ne kadar uzun vadeli e, projeler var ortak? Ortak proje çok var. Yani şöyle söyleyelim... ...NASA SpaceX'e bir ulaştırma şirketi olarak... ...düşünüyor ve o nedenle destek veriyor. Aslında SLS'in yapılması şimdi Doğukan da bundan bahseder zaten birazdan. Yani SLS'in yapılmasının başlıca amacı Space Shuttle programından programı kapandıktan sonra yapacak bir iş bulamadıkları mühendislere iş çıkartmak idi. Yani hmm. klasik devlet devlet, devlet boş kalmasın yani. bunlar. Ki Devletler. arada da 10 yıl 10 yıl gibi uzun da bir süre olmasına rağmen tabii yani 10 yıl <Gülüyor> Ya 10 yılda 10 yılda işte geliştirme projeleri bilmem ne işte Cancellation'lar, ıvırlar, zıvırlar falan filan bunlarla uğraştırdılar ve yani Amerika'da federal bir şey sen employee ne demek çalışansan Hı -hı. E, kovulma şansın çok e, çok az kovulamıyorsun yani. yani. Çok saçma sapan bir iş yapmadıktan sonra öyle kovulma şansın yok. E doğal Ama olarak space, sana iş space space da, yapacak bir şey yok. sonra da bayağı var. bir kişi işten çıkarılmıştı diye duymuştum. Yanlış bir bilgi de olabilir tabii yani 2010'dan sonra. Yani e, NASA'dan Federalse kovamazsın. Federalse başka memur bir memur gibi değil mi? Memur gibi bir şey oluyor aslında. Memurlar, memurları dışarı atamıyorsun. J.P. kovulabiliyoruz ama J.P. Kaltek hmm. üzerinden employment sağladığı için bize biz federal olmuyoruz. Her ne <gülüyor> kadar J.P. içerisindeki her şey Nasaya ait olsa da. Employment'ı direkt şeyden Kaltec üzerinden veriyorlar. Kaltec diyor ki ben e, istediğimi kovarım diyor. Onun için Üniversiteden de zorundayım. kovulmak kadar zaten kolay bir şey yok. <gülüyor> Job yani, security'nin olmadığı neler, neresi var? Üniversite yani tam olarak. Bir özel üniversite burası. Kaltec özel üniversite bu arada. Ha, onu da onu bir kere lazım. çok rahat kovulabiliriz. Onun için JP ile her yerde görebiliyoruz. Yani NASA'nın hmm. diğer merkezlerin isimlerini bile çoğu insan duymamışken... Yani JPL her yani bütün basın bütenlerinde bilmem nerelerde yani çok duyarsın çünkü biz gerçekten çalışmak zorundayız şimdi onlara çalışmıyorlar demeyelim de o kadar da öyle bir şeye de girmeyelim. Şimdi i̇şte NASA'nın sırrını merak etti Senat hocam. Buyurun NASA'nın sırrını Diyorlar işte. ki taşeronla mı çalışıyor koca NASA diyorlar hocam. <gülüyor> Doğru mu? Tabii ki <gülüyor> Tabii ki taşeronlarla <gülüyor> çalışıyor. NASA'nın yani. Bir sürü özel şirket var, bir sürü özel şirketler taşeron olarak kullanılıyor ve bunu, yani örneğin düşünsene bir tane vidadır, bir tane parçadır, o parçayı gidip de... Kendi yapmıyor in-house yani. yani ne, ne gereği kendi var? Kendi yaptırması çok saçmalı. Evet. Şey. Taşeronlarla çalışıyor tabii ki. Yani kısacası benim kanaatim zaten büyük ihtimalle bu iş e, olacak. Yani 2025'te SLS'le beraber Ay'a gidiş iniş yapılabilir. Aya gidilebilir ama ondan sonra büyük ihtimalle her şey Starship'e devredilir. Bu mühendisler de artık emekli olur. Onlara da goodbye denir. Ve bu iş böyle nihayet erer. Yani sadece e, o, o şey için yani politika Peki, için Orion böyle bir... Peki Orion kullanılır mı Yoksa Orion sadece Artemis'in bir parçası olarak kalır mı? Ya o da büyük ihtimalle Starship'le beraber bilmiyorum ya da şüphe entegre edilemiyor diyebiliyorum çok emin değilim yok ama. yani şeyle beraber bu iş e, o, o işlerde biter yani büyük ben benim kanaatim o yani bu işler çok çok fazla ilerleyecek şeye benzemiyor özel şirketler çok çok çok güçlü biliyorsunuz Amerika'da Hı. hele hele Elon Musk yani her ne kadar kaç bilmem 100, 100 milyar dolar falan kaybetmiş şu son zamanlarda canıma değişti ayrı bir mesele de. <gülüyor> ya yani... hocam bir de şu var mask Trump'tan sonra başkan adayı da olabilir. Başkan bile olabilir yani i̇şte bir o Yok başkan adayı olamaz. Yok, olamaz. başkan mi? adayı olamaz. A -a. çünkü Amerika'da doğmadığı için başkan, ha, ha, ha, olamıyor, başkan da olamıyor, başkan yardımcısı da olamıyor. öyle mi? O zaman o zaman şeyler başkan, başkan <gülüyor> olacağı için başkan yardımcısı da edemiyorlar ama şey olmasaydı abi direkt cumhuriyetçilerin başkan adayıydı ya. Yani şu anda Cumhuriyetçilerin başkan adayı Elon Musk olurdu kesinlikle. Peki hocam evet. Artemis'le ilgili, Ay'a dönüş projesiyle ilgili ya da genel var mı son sözleriniz? Sizden onu alalım. Başka, çok tutmak başka bir, istemiyorum. bir şey yok. Detayları zaten az sonra alırsınız. Tamam. Hocam çok teşekkürler. Güzel bu bilim parkını anlattınız. Bilim sanat kampüsü önemliydi. Yine içeriden bilgiler NASA'dan aldık. Güzeldi sohbet her zamanki gibi. Ee, tek çare uzaya abone olmayı destek olmayı unutmayın. Bu gibi platformlar arkadaşlar. Hamdi abi hep söyler Tekno Seyir'den. Ben de onu taklit edeyim. Bizim gibi gelecek birimde Evrim Ağacı, tek çare uzay e, uz uzay çağında yolculuk kozmik anafor, astrapera bu tarz oluşumların hepsi sizin bağışlarınızla ayakta kalan oluşumlar. O yüzden abone olmayı, destek olmayı ihmal etmeyin diyoruz. Hocam kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın hocam. Hoşça